Bismillahirrahmanirrahim. Min min a'malina. fala fala ilaha illallah la abduhu ve kıymetli kardeşler abiler. İnşallah nasip olursa Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabının tabakatıyla alakalı biyografileriyle alakalı Onların hayatlarında yaşamış oldukları bazı durumlarla alakalı dersler yapacağız. Yani her oturumumuzda bir sahabeyi bu meclise misafir edersek güzel olur. Nasıl ki burada İlyas abiler, Abdullah abiler, işte Ubedullah kardeşler, Seyfursan abiler nasıl bu da biz buradayız, oturuyoruz. İnşallah her toplantımıza da bir sahabi misafir etmiş olalım. Onu konuşalım. Kur'an nasıl anlamış? Resulullah'ın sünnetini nasıl tatbik etmişler? Bu önemli bizim için. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bir şeyler anlatır. Der ki şunu yapın, bunu yapın, şunlara dikkat edin. Bunu böyle yaşayacaksınız, bunu şöyle yaşamayacaksınız der. Ondan sonra insanların aklına şöyle bir şey canlanır. Yani peki bu nasıl olacak? Tamam yaşayacağız, Allah Celle bir şey emrediyor, bir şeyi nehyediyor. Peki bu nasıl olacak? Yani elimize misafir herhangi bir ibadeti şu anda aklınıza getirin. Kıymet vermiş olduğunuz herhangi bir ibadeti aklınıza şu an getirin. Onla ilgili ayetler varsa akıllarınıza getirin hadisler varsa getirin şimdi yine kafada bir şey netleşmiyor yine insanda şöyle bir soru geliyor peki nasıl tamam bu böyle şöyle olacak bu konuda bir şüphe yok ama nasıl olacak işte o nasıllığı konusunda Allah'ın kitabına bakın Allah Azze ve Celle iki merciyi bizlere gönderiyor iki merciye nereye bir peygamberlere iki peygamberlerin ashabına sadece peygamberimizin ashabı değil Allah Azze ve Celle geçmiş peygamberlerin ashabından bile bahsediyor bizlere. Halbuki onların hayatlarını bilmeyiz. Onların konumlarını bilmeyiz. Onlarla çok bir teferruat yok. Ama ona rağmen Allah Azze ve Celle havarilerden bahsediyor İsa Aleyhisselam'ın. Neden bahsediliyor? Musa peygambere destek olanlardan bahsediliyor. N niye onlardan bahsediliyor? Halbuki onlarla alakalı çok ciddi bir malumatımız da yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bir malumat vermez. Şu anlayışı veriyor bizlere Kur'an-ı Kerim. Evet bir şeylere emrediyorum, bir şeylerden nehy ediyorum, bir şeyleri yapmanızı, bir şeyleri yapmamanızı istiyorum. Bu konuda kesinlikle mazeretiniz de yok. Nasıl yapılacağını da sizlere gösteriyorum. Şöyle şöyle insanlar yarattım. Peygamberler gönderdim, peygamberlerin ashablarını kıldım. Onlara bakacaksınız, nasıl yaşandıklarına bakacaksınız, öyle yaşamaya çalışacaksınız. O yüzden Allah Celle onlara gönderir. Peki ashab kimdir? Bu konuda çok önemlidir yani. Bizim işlerimizi kolaylaştırır. Şimdi, geçen de bir kardeşe söylemiştim. Allah Azze ve Cen ayetlerinden herhangi bir ayet olmasın ki, Allah'ın ayetlerinden herhangi bir ayet olmasın ki, onun ashabla bir ilişkisi olmuş olmasın. Ya sahabi bir hata yapmıştır Allah ondan dolayı indirmiştir. Ya sahabi güzel bir şey yapmıştır Allah ondan dolayı tasdik etmiştir indirmiştir. Ya sahabi bir şey sahabi bir şey unutmuştur Allahca unutmayın buna dikkat edin demiştir. Ya ilkaz etmiştir. Ya da sahabil alakası olmasa bile sahabi gelip birine sormuştur onu. Ya o ayet nasıl anlaşılacak diye peygambere sormuştur ya da içlerindeki alimlere sormuşlardır. Ya da tabiin gelip sahabiye sormuştur. Yani o Kur'an'ın ayetleri üzerinde mutlaka sahabiden en az bir tanesinin konuşması vardır. Şimdi ben size söylüyorum. Benim o ayet hakkında ne anladığım, nasıl anlamam gerektiği ben mi daha iyi takdir ederim yoksa ashabı mı? Rasulullah'ın ashabı. O yüzden onların hayatından inşallah malumat sahibi olursak hem Allah'ın ayetlerinden nasibimizi alırız, hem Rasul Aleyhisselam'ın sünnetinden de nasibimizi almış oluruz. Sahabi kimdir? Kime sahabi denir? Ashab deniyor. Onun tekili sahabi. Peki bu bu nereden geliyor bu kelime? Zaten bu dostluk demek, arkadaşlık demek, biriyle de böyle oturup muhabbet yapmak manasına geliyor zaten. Hatta Allah Azze ve Celle o Ebubekir Sıddık Radyallahu ile Peygamber Vesselam, Mağarada kaldıkları zaman peygamberin Ebubekir'e hitabıyla alakalı Allah Celle diyor ki iz yekulu sahibi arkadaşına dedi ki dostuna dedi ki o beraber orada oturdukları muhabbet edene dedi ki la in innallaha ma'ana korkma Allah bize beraberdir. Allah azze ve celle Bekir'i ne diye tanıttı orada? Peygamberin sahabesi diye tanıttı. Onunla beraber oturan, onunla beraber kalkan. Peki kime sahabi denir? Kime ashab denir. Bununla ilgili çok ciddi tartışma vardır. Yani seleflemasının arasında bazı alimler demişlerdir ki sahip bir müseyyit gibi Peygamberin ashabından olmak için ya Peygamberle bir sene ya iki sene geçirmesi lazım. Ya Peygamberle bir gazve ya da iki gazveye girmesi lazım dedi. Başka birileri de dedi ki Peygamberle beraber Peygamberin ashabı olmak için Peygamberden en az 6 ay ilim alması lazım. Değil beraber olması filan. Altay ay ilim alacak peygamberden. Ancak o asab şeyine girer. Ee, içerisine girmiş olur. Onunla isimlendirilir. Bazıları dediler ki işte birisinin sahabilerden olması için, peygamberin ashabına olması için bunu çağına ermesi lazım. Yani bu şartı getirdiler. Yani çocukken görenler olamaz. Bundan yüzlerce sahabi çıkmış oluyor yani. Çünkü çocukken gördü daha buluğu ermemişi peygamber vefat etti sonra devam etti. Bazıları böyle dediler. Ama kardeşler bunların hiçbiri yani kabul görmemiştir. Ne kabul görmüştür? Muhaddislerin de dediği gibi peygamberi Müslüman olarak görecek, Müslüman olarak yani peygamberle peygambere Müslüman olarak erişecek. Tabii görecek demiyorum, o da yanlış. Çünkü bazıları diyor ki peygamberi görecek. Âmı olanlar ne olacak? Değil. Peygambere Müslüman olarak erişecek ve Müslüman olarak vefat edecek. Buna yani muhaddisler içerisinde genel kabul edilmiş olan görüş de budur kardeşler. İçini alması gereken için alıyor, dışarı atması gereken de dışarı atıyor. Sahabi hayatı bizim için önemlidir. Bununla ilgili sadece sizlere şu rivayetini anlatayım. Ondan sonra bir sahabinin hayatına misafir olmaya başlayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir olay oluyor. Bunu Ebu Musa ile Şahriye Radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki biz akşam namazını Resulullah Aleyhisselam'la beraber kıldık. Sonra kendi aramızda bir toplulukla beraber konuştuk. Dedik ki evlerimize dönmeyelim. Akşam meyazlar zaten çok uzun değil. Burada oturalım, Rasulullah'a bekleyelim, yatsıyı da Rasulullah'a beraber kılalım dedik. Öyle deyince biraz sonra Rasulullah çıka geldi, mescide girdi. Bize dedi ki siz daha gitmediniz mi? Bize yok ya Resulullah, işte böyle böyle, biz yatsı namazını size kılmak için bekledik. Rasulullah Sallallahu dedi ki siz çok yetmişsiniz. Sonuna Sonra diyor ki Musa ile ve Rasulullah semaya başını çevirdi, gözlerini semaya dikti. Bir süre öyle kaldı diyor. Öyle kalınca dedi ki sonra, yıldızlar semanın emniyetidir dedi. Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gittiği zaman semaya vaat edilen şey gelecektir buyurdu. Sonra dedi ki ben de ashabımın emniyetiyim. Ben de gittiğim zaman ashabımın üzerine vaat edilen şey gelecektir. Ashabım da ümmetimin emniyetidir. Ashabım da gittiği zaman ümmetimin üzerine gelecek vaat edilmiş olan şeyler de gelecektir dedi. Bizim emniyetimiz kim kardeşler? Sahabiler. Nasıl ki semanın emniyeti yıldızlar olduğu gibi, ümmetin de emniyeti sahabilerdir. E, emniyetini bilmeyen bir insan her türlü tehlikeye düşer. O yüzden sahabeyi iyi bilmemiz lazım. Sahabinin fehmini iyi kavramamız lazım. Onlar nasıl anladılar? İyi anlamamız lazım. Zaten dediğim gibi biz sahabeyin hayatına böyle girdiğimiz zaman, yani her sahabeyin hayatında mutlaka mutlaka onlarca ayet var zaten. Yani sadece bize gelen. Sadece bize gelen onlarca var zaten. Biraz sonra inşallah bir sahabeyi kısaca işleyelim. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlamayı, fehmetmeyi bize nasip etsin. Rabbim onları yolu üzere gidenlerden bize kılsın. Allah Celle ne diyor? Es-sabikûne'l-evvelîne mine'l-muhâcirîne vel-ensâr. Allah muhacir ve insan ilkinden razıdır. Bitti mi? Sana diyor ki, ve onların yollarını güzelce takip edenlerden de. Allah kimi, kimi müjdeliyor kardeşler buradan, kimden razıdır diyor? Sahabiler, bir de onların yollarını güzelce takip edenler. E ben bilmediğim adamın yolunu nasıl takip edeceğim? Tanımadığım, hayatından haberdar olmadığım adamın yolunu nasıl takip edeceğim ben? Ne yapıyorlar bugün Mustafa Kemal'in? Her derste adamın şeyi var, bir bir hayatının bir kısmı var. Her derste vardır, her ders anlatılır. Her bölümden adam matematik okuyor. Mustafa Kemal'in hayatının anlatılmış olduğu bir kitap vardır mutlaka. Adam tıp okuyor. Mustafa Kemal'in hayatı mutlaka vardır. Niye? Çünkü sen onu bilmeden onun peşine gidemezsin diyor tagut Bileceksin ki diyor onun yoluna gideceksin. İstediğin kadar ben Atatürk'ü seviyorum da yetmez. Onun yolunu da bileceksin diyor. Onun ortaya yok bıraktığım miras, o necis mirası da benimseceksin diyor. E onlar bu kadar bu konuda teşvik, bu konuda mallarını, mülklerini, zamanlarını harcıyorlarsa, en kıymetli evlatlarını harcıyorlarsa... Biz de kardeşler inşallah sahabeyi tanımada, önderlerimizi tanımada biraz gayretli olmamız lazım. Allah Azze ve Celle gayret içerisine giren kullarından bizleri kılsın. Mesela bakın Allah'ın kitabına. Peygamberler arasında ne yapmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Bir ayrım yapmazlar diyor değil mi? Ama kimisinin kimisinden üstüne kıldırtıyor sonra başka bir ayette. Yani inanç konusunda bir ayrım yapmayız. Sevgi konusunda bir ayrım yapmayız. Ama ulazın Ul peygamberler vardır, diğer ismi anlamlar vardır, anılmayanlar vardır değil mi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderildi. Bu konuda bir ayrım yoktur. Bazı peygamberler sadece belli kısımlara gönderildi. Bazı peygamberlere özel şeriat verildi. Bazı peygamberlere önceden gelmiş şeriatı tatbik etme görevi verildi. İhya etme görevi verildi. Bazı peygamberlere ise önceki şeriatta iki şey unutulmuştu. Bakın dikkat edin. Bir peygamber geliyor, kavmine şeriat anlatıyor. şeriat üretiyor. Sonra birkaç sene sonra, on sene, yirmi sene sonra o kavim... O şeriattan iki şeyi unutuyor. O peygamber sadece şeriattan o iki şeyi hatırlatmak için geliyor. Böyle peygamberler de var. Bazı peygamberler var, diğer peygamberin yardımcısı. Bes başka bir görev yok, onun yardımcısı. Ona özel bir başka bir görev verilmemiş, onun yardımcısı bu kadar. Böyle peygamberler var. O yüzden aralarında ne var? Durumlar var. Allah'ın kitabına bakın. Allah Azze ve Celle her bir peygamberi ayrı bir özelliğiyle öne çıkartır. Her birine ortak bir görev verir. Der ki her birinde bu vardı, sonra bazılarında bazı özelliklerin öne çıktığını söyler. Mesela örnek vereyim, sadece örnek için söylüyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle iki peygamberi muhlis diye anlatır. Onlar muhlisdi der. Mesela bizim peygamberimize muhlis lakabı yoktu. Elbette ki muhlistir. Ama muhlis lakabı yoktur. Nuh aleyhisselama yoktur. Ama iki peygambere Allah Celle muhlis diyor. Bununla ön plana çıkartıyor. Niye? Oradan bize bir mesaj veriyor. Allah Hazretleri. Oradan bizlere bir mesaj veriyor. Diğer peygamberler mesela her peygambere sabırlı unvanını vermiyor. Bazı peygamberler özellikle sabır makamı veriyor. Bazılarının şükürlerinden ön plana çıkartıyor. Yani her peygamberin öne çıktığı bir taraf var. Sahabeler de böyle. Sahabelerin de her birinin ortak özelliği var. Ama bazıları bazı da çok ön plana çıkmış. Onlardan bir tanesine kardeşler şimdi inşallah hayatından bazı bölümleri her, her tarafı anlatamayız. Her bir kısımdan bir bölüm inşallah anlatıp gideceğim. Abdullah i̇bn Mesut, Mesud radıyallahu anh onunla ilgili inşallah sizlere birkaç bir şey anlatayım hayatından. Abdullah i̇bn Mesut Mesud nasıl iman ediyor? Onunla ilgili söyleyeyim ondan sonra meselelere yavaş yavaş girmiş oluruz kardeşler. Abdullah i̇bn Mesut Mesud Mekke'ye sonradan getiriliyor. Köle olarak getiriliyor. Ve Mekke'de çobanlık yapıyor. Milletin koyunlarını, davarlarını topluyor. Vadilere, dağlara, tepelere gidiyor. Otlatıyor. Akşamleyin dönüyor. Her birine kendi koyunlarını da vermiş oluyor. Böyle hayatını devam ettiriyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselam ile Ebubekir Sıdık Radıyallahu Anh böyle gezintiye çıkıyorlar. Bir çobana denk geliyorlar. Abdullah bin Mesud. Ona denk gelince Resulullah Aleyhisselam ondan işte bir şeyler istiyor. O diyor ki ben veremem. Benim değil diyor bunlar. Yani koyun istiyor. Koyun bize verin. O diyor ben veremem çünkü buna bana emanettir. Peki diyor o zaman bize süt ver. Süt de veremem diyor. Bu bana emanettir. Tamam diyor bana getir bir şey. Ondan hiçbir şey eksilmeyecek diyor. O diyor ki nasıl olacak bu? Yani mesele uzun ben kısaca anlatıyorum. Ot diyor bir tane koyun getiriyor. Ondan Rasulü selam sağıyor da sağıyor. Sağıyor da sağıyor bitmiyor. Ebu Bekir doya doya içiyor. Rasulü selam doya doya içiyor. Sonra i̇bn Mesud'a veriyor. O da içiyor. Kap da doluyor ama hiçbir eksilme de yok. Bir bakıyor ki i̇bn Mesud koyunun memeleri iyice şişmiş. Yani eski halinden daha da dolgulu olmuş. Öyle olunca diyor ki bu adamda bir şey var. Sonra Resulullah dönüp giderken i̇bn Mesud koşuyor ona. Diyor ki senin şu öğrenmiş olduğun şeyi bana da öğretsene diyor. Ne var diyor o da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu oturtuyor ve ona vahyin nurundan nasiplenmesi için tebliğde ve davette bulunuyor. Sonra o da iman ediyor. Altıncı iman edenlerden zaten. Kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki ben altıncı iman ederim diyor. Kendi dilinden bu söyleniyor. Ben altıncı iman ederim diyor. Bu konuda. Sonra kardeşler çok zayıf bir sahabiydi. Zaten bu maruf bir mesele. Çok zayıf. Hatta şaka olsun diye mi anlatıyor artık sahabiler? Gerçek hakikat boyutu var mı bilmiyorum. Diyor, derlermiş ki sahabiler kendi arasında konuş, konuşurken. Böyle Ömer Radya'dan bağdaş kurarak ya da dizi üzerine oturduğu zaman... İbn Mesud da ayakta kalırmış. Sahabiler derlermiş ki ya Ömer İbn Mesud ne kadar da uzundur. Anladınız mı? Dey ki ayakta Ömer Radıyallahu Anhu dizi üzerine oturuyor böyle. O da ayakta derlermiş ki ya Ömer ne kadar uzun İbn Mesud'dan. Yani o orada bile böyle bir şey var. Bir durum var. Allah alem artık buçuk metre boyunda mı, Bir kırk mı? Artık o o civarlarda bir boy çok da zayıf. Çok da zayıf bir sahabi. Bununla ilgili meseleyi de bilirsiniz belki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir ashabından bir tanesine içerisinde diyor ki kim şu ağaca çıkacak bizlerini hurma getirecek. i̇bn Mesud da tabii zayıf olduğu için, kısa boylu olduğu için ben diyor ya Resulullah, öne atılıyor. O çıkıyor, 3-5 sahabi de alttan ona bakıyorlar bacaklarına, acayip zayıf. Onu bakınca böyle kendi aralarına şaka yapıyorlar. gülümseyiyorlar ya ne kadar zayıf falan. Ömer Radıyanta o gülüşmeleri görünce merak ediyor, geliyor oraya. Ne oldu diyor, İbn-i e gösteriyorlar, bacaklarının bir görüyor, çok zayıf. Ömer Radiyan dönüp diyor ki Ya Rabbi diyor. Sen ne yücesin diyor. Yahu diyor bunların diyor eliyle mi diyor, sen din yükseleceksin? Yani onu küçümsediği için değil. Yani Ya Rabbi diyor Yani sen bu kadar yücesin. Bu kadar kudretin büyüktür. Yani bunların eliyle mi din yükselecek? Ne kadar zayıftır diyor bu. Öyle kelime kullanıyor. Resulullah aleyhisselam bunu duyunca diyor ki Vallahi diyor. i̇bn Mesud'un ayakları o baktığınız gülümsediğiniz ayakları var ya kıyamet günde mizanda ''Uğut daha ağır basacak.'' diyor. ''Uğut daha ağır basacak.'' İbn-i Mesud Efe zayıftı ama erkek adamdı. Resulullah Aleyhisselam kim gidecek şu ayetleri okuyacak dediği zaman, Rahman Suresi geldiği zaman Ashabdan hiçbiri cesaret edemedi. Hiçbiri cesaret edemedi. i̇bn Mesud dedi ki ''Ben ya Resulallah.'' Resulallah otur dedi. Çünkü çok zayıfsın, seni koruyacak kimse de yok. Senin aşiretin de yok. Hem zayıfsın hem aşiretin yok. Köl olarak getirilmişsin, çobansın. Dünkü çobansın, sana saldırmada geri adım atmaz bunlar. Dedi ki Resulullah izin ver ben yapacağım. Resulullah da baktı ki al dedi. Öğrendi ezberledi Rahman suresini. Gitti Kabe'nin önüne. Ar-Rahman, Allemel Kur'an, Halakal insan." okumaya başladı. Bunlar ne oluyor diye yaptılar. Üzerine üşüştüler. Onu kandan bir heykel haline getirdiler. Onu döve döve bir hale getirdiler. Sonra birileri araya girdi onu tutup Erkam bin kamın yanına getirdiler. Evine yani. Resulullah da orada. Dedi ki ya i̇bn Mesut ben sana demedim bunu yapma diye. Ebu Rahman, yani künyesi o dedi ki, ya Ebu Rahman, ben sana mi bunu yapma diye sana kötülük yaparlar sana acımazlar bu konuda. O diyor ki i̇bn Mesud, Mesut ya Resulallah, vallahi diyor şu zamana kadar diyor o Rahman suresini okudum ona benim saldırdı ya Vallahi diyor hayatım boyunca müşrikleri bu kadar aciz görmedim diyor. Allah diyor onları benim gözümde sinek yaptı diyor sinek. İbn-i Kayyım'ın sinek meselesi var ya bununla ilgili bir sözü var müşriklerle alakalı buradan geliyor. Bir de vuzerlerle ilgili de bu, bununla ilgili bir söz var. Diyor ki onları diyor gözümde Allah sinek gibi yaptı diyor. Sanki sinek vızıltılara böyle üzerime geldi. Ancak bu kadar diyor rahatsız olabildim. Eğer iznim varsa bir daha gitmek istiyorum. Eğer iznim varsa bir daha gitmek istiyorum. Daha o kadar kanlar içerisinde kimsesi yok, aşireti yok, dövü, öldürecekler. Kimse hakkını arayacak kimse de yok. Ona rağmen diyor ki ya Allah izin ver bir daha gideyim. İbn-i Mesud Kur'an adamı kardeşler. Resulallah selam onunla ilgili diyor ki bir şöyle şu, şu boyutta bir hadis var. Orada işte ashabından bahsediyor. İşte şu şu kadar öndedir. Emini budur. İlimde fetvada şudur. İşte dürüstlükte adalette budur. İbn Mesud, en son i̇bn Mesud sayıyor o rivayette. Diyor ki i̇bn Mesud ne derse tasdik edin. i̇bn Mesud ne derse tasdik edin. Vallahi dedi. Kim Kur'an'ı indiği tazelikte işitmek istiyorsa ne demek bu? Cebrail'in ağzından o indirildiği tazelikte inmek İşitmek istiyorsa İbn-i Mesud'dan dinlesin dedi. Yani İbn-i Mesud, Resulullah zaten Kur'an'ı öğrenin dediği 3-5 kişiden bir tanesi. Gidin onların öğrenin dedi. Kur'an'ı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bazen gelirdi İbn-i Mesud'a Kur'an oku derdi. Bununla ilgili iki rivayet anlatayım inşallah sizlere. Birincisi biliyorsun zaten. İbn-i Mesud'a geldi. Dedi ki, ey i̇bn Mesud bana Kur'an oku. Resulullah Aleyhisselatü dedi ki i̇bn Mesud, Ya Resulullah sana indirilmişken, ben mi okuyacağım dedi. Dedi ki vallahi ben başkasından işitmekten de hoşlanıyorum dedi. Sonra başladı okumaya. Nisa suresinin yanlış hatırlamıyorsam 41. ayetine geldi. Her ümmet için bir şahit, seni de onların üzerine bir şahit, bir gözetleyici olarak getirdiğimiz zaman onların halini nice olacak. i̇bn Mesud diyor ki ben böyle Musaftan, tabi bizimkiler gibi değil şimdi, öyle ellerinde ne parçalar varsa okuyordum. Baktım ki diyor böyle sağ tarafından gözyaşları damlıyor. Bir baktım ki Resulullah'ın sakalları gözyaşlarıyla sulanmış. Halbuki burada Resulullah'a bir tehdit yok. Her ümmet için bir şahit, senin de onların başına bir şahit getirdiğimiz zaman hallerin olacak. Yani onların halin nice olacak senin değil. Burada peygamberi yükseltme var. Sana bir şahit yok ey Muhammed. Sen şahit olacaksın kıyamet gününde. Aslında burada büyük, çok büyük bir müjde var peygambere. Ama peygamber ümmetine karşı o kadar merhametli, o kadar şefkatli ki, Peygamber hüngür hüngür ağladı. İbn Mesud'un omuzuna vurdu. "Yeter." dedi Ya İbn Mesud. "Daha ileri gitme." "Daha ileri gitme." dedi ve İbn Mesud'la okumayı bıraktı. Başka bir zaman ise Nebi Aleyhisselam Tekvir Suresi'ni okuttu ona. Okudu, okudu, okudu. Sonra şu ayete geldi. "Ve izel me'ûdete Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi suçtan dolayı gömüldün? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve gözyaşları sakallarını ıslattı. İbn Mesud dedi ki yeter yeter İbn Mesud. Daha da devam etme. Daha devam etme dedi bu konuda. İbn Mesud da daha devam etmedi. Yani İbn Mesud kardeşler bu konuda çok ön plana çıkmış. Hatta Kur'an ilmiyle alakalı şunu da söyleyeyim. Bir gün Ömer radıyallahu ten döneminde Medine'ye bir kervan yaklaşıyor ama Medine'ye kervan girmiyor. Ömer radıyallahu birini çağırıyor. Diyor ki görevlerden bir tanesine şu kervana git diyor. Sor bakayım siz nereden geliyorsunuz? Ama kervana da yaklaşamıyor. Kim olduğu belli değil çünkü kervan. Geceleyin, akşamleyin gelmişler. Görevli geliyor, uzaktan bağırıyor. Diyor ki siz nereden geliyorsunuz? Kervanın içerisinden birisi diyor ki Fecri Amik'ten geliyoruz. Fecri Amik yani derin vadi demek. Dönüyor, geliyor. Onu duyunca Ömer Radyan dedi ki nereden geliyor bunlar? Fecri Amik'ten geliyorlarmış. Yani değişik bir tabir. Peki sorun bakayım nereye gidiyormuş? Sorumlu geliyor. Kervan uzaktan bağırıyor. Diyor ki nereye gidiyorsunuz siz? Karanlıktan bir ses geliyor. Diyor ki biz Fecr-i Amik'ten geliyoruz. Beyt-i Atik'e gidiyoruz. Görevi geliyor Ömer. Diyor ki Fecr-i Amik'ten gelip Beyt-i Atik'e gidiyorlarmış. Ömer o zaman iyice şaşırıyor. Diyor sorun bakayım onlara. Ya diyor ki orada kesin diyor bunların içerisinde Kur'an alimi var diyor. Bu tabirler Kur'an tabirleri. Ama herkesin kullanabileceği tabirler değil. O zaman diyor şunlara şu, şu soruyu sor. Kur'an'ın en büyük ayeti hangisidir? Geliyor görevli soruyor. Diyor ki ayet-i küsüdür. Ömer'den bir daha sor diyor. Kur'an'ın diyor en muhkem ayeti. En muhkem ayet hangisidir? Kervana gelip soruyor. kervandan Naha suresi 90. ayet geliyor. Ömer e, Ömer'den her soruda dehşete kapılıyor. Sonra bir daha sorun bakayım diyor. Kur'an'ın en özlü ayet hangisidir? Zelzele suresi 7 8 cevabı geliyor. Bir daha sor bakayım. Kur'an'ın en ümit verici ayet hangisidir? Zümer 53 cevabı geliyor. Ondan sonra Ömer Radah ne diyor? Eğer diyor şu kervanda diyor İbn Mesud yoksa diyor ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu cevapları verecek başka bir adam yok diyor. Fecre Amik ne kardeşler? Derin vadi. Yani Kâbe'ye göre her yer derindir. Yani ne demek istiyor? Tam yer vermiyor ha. Şuradan geliyoruz dememek için fecr Amik diyor. Derin bir yerden geliyoruz. Kabe dışında her yeri olabilir bu. Peki nereye gidiyorsunuz? beyt Atik yani eski eve gidiyoruz. Yani o eski ev neresi? Kabe ye. Gideceği yeri de belli etmiyor. Ancak Kur'an bilen adamlar bunu. Ancak Kur'an bilen O diğer ayetlerle alakalı da birçok Rasulü'nün sünnetinden dolayı bunları söylüyor. Kendi şeyinden dolayı değil. Onu deyince diyor ki eğer bu kervanda i̇bn Mesud yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hakikaten de gidip bakıyorlar gündüz olduğu zaman Ömer olan bir gidiyor i̇bn Mesud orada. Cevapları i̇bn Mesud veriyor. Kur'an konusunda kardeşler, i̇bn Mesut Mesud ashabın ilk numaralarından, ilk numaralarından kardeşler. O konuda Kur'an'la alakalı onun çok şeyi vardır. Ee, çok tarafı vardır. Hadis de çok, hadis konusunda çok ileri gitmiştir. Resulullah Aleyhisselam'dan 848 tane hadis rivayet etmiştir kendisi bu konuda. Hatta Resulullah Aleyhisselam onunla ilgili diyor ki i̇bn Mesud'la alakalı. Eğer diyor istişaresiz bir halife seçecek olsaydım o imamesit olurdu diyor. Yani halifeyi seçme bana verilseydi. Demek ki kardeşe budan anlaşıyor Alime diyor ki halifeyi seçmemek peygamberin ihtiadı değil Allah'ın Allah'ın ona öğretmiş olduğu bir şeydi. Bu ümmet için o seçildi. Eğer diyor içtiharsız iş kendi re'yimle seçecek olsaydım bu imamesit olurdu diyor. Sayheri rivayette. İmamesit olur. Ya yani bu kadar ya Buradan biz ne anlıyoruz? Demek ki insanların dış görünüşü, insanların bilmem işte maddiyatı örfü, işte geldiği nokta, hangi aşiretten geldiği, peygamberin Allah'ın yanında pek bir kıymeti yok. Emine Mesut ne aşireti vardı, ne parası vardı, çobandı, zayıftı, hiçbir gücü kuvveti yoktu. Peygamber diyor ki, ümmete halife seçecektim diyor. Ümmetin başına getirecektim diyor. Bu konuda. Ve kendisi kardeşler abid birisiydi. Çok abid birisiydi. Bu kısayı anlatayım inşallah sizlere. Bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık, ve Ömer radıyallahu anhuma ikisi ve peygamber bir Ebubekir'in bir vakitte göre Ebubekir'in evinde oturdular. Gece yarısına kadar iştirakle bulundular. İstişare İş yaptılar. Şu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? İhtimada bulundular. Sonra gece arasında çıktılar. Ebu Bekir de onları yalnız bırakmamak için üçü beraber yürüdüler. Bırakacaklar Resulullah'ı Ömer gidecek, Öbeki devne gelecek. Ömer radıyallahu anlatıyor. Bundan sonraki kıssayı Ömer radıyallahu anlatıyor. Diyor ki biz gidiyorduk. Bir evden Kur'an sesi geliyordu. Resulullah da diyor o Kur'an sesine doğru yürümeye başladı. Gitti İbn Mesud'un evinin önüne geldik diyor. Baktık baktık diyor İbn Mesud kıyamda. Kıyamda Kur'an okuyor. O kadar uzattı o kadar uzattı ki diyor biz ayakta kalmaya dayanamadık oturduk diyor. O zayıf cılız belki ayak bileğinin kalınlığı Ömer'in kol bileği kadar olmayan İbn Mesud Ömer takatı düşmüş artık oturmuş o kıyamda hale duruyor. Bir de öncesi var bunun. Bir de öncesi var bunun zaten. Devam ediyor kıraat. Biz diyor takatımız düştü oturduk diyor. O diyor hali okumaya devam ediyordu. Resulullah da diyor onu dinliyordu. Takip ediyor diyor onun namazı bitti. Ondan sonra o Rabbine yalvarmaya başladı. Rabbine yalvarınca şu dua yapmaya başladı diyor. Allah'ım diyor. Şu şu duaya bakın ya. Gece arası kalkmış. Gece arasına sabah sabaha doğru namaz kılıyor. Kıraatta bulunuyor. Ve ilk duaya bakın ya. İlk duaya bakın, sonra ben kendime bakacağım. Allah'ım diyor senden sonunda riddet olmayan bir iman istiyorum diyor. Bunu kim istiyor ya? Bunu Resulullah'ın bu kadar övgüsüne almış, bu kadar ashabın ilerisine gelmiş, Kur'an'ı gidin onların öğrenin demiş olduğu adam. i̇bn Mesud diyor ki ya Rabbi senden öyle bir iman istiyorum ki sonunda riddet olmasın, yani mürted olmayayım. Allah'a yer vardığı ilk durum bu. Nasıl kaygı duyuyor demek ki? İmansız Rabb'inin huzuruna gitmekten nasıl kaygı duyuyor? Bugün biz bir kardeşe kardeş Allah'tan imanımız için, tevhidimizin, akidemizin elimizde gitmemiz için çok dua etmemiz lazım. Çok gayret etmemiz lazım. Dedim o, ne demek istiyorsun sen bana? Bu konuda gevşeklik mi görüyorsun bende? Ya hepimizde gevşeklik var bu konuda. Tek sende yok, hepimizde var. Eğer İbn Mesud geceleyin kıyam'a kalkıyor. O kadar secde ediyor. Ondan sonra da ilk duası "Ya Rabbi bana iman ver." Ama o imanımın sonunda riddet olmasın diyorsa hepimizde gevşeklik var bu konuda. Devam etti diyor duaya. Dedi ki bitip tükenmek bilmeyen nimet ver diyor. Dikkatin altını çiziyorum. Bitip tükenmek bilmeyen nimetler Ne demek araba? Ev, daire değil. Çünkü i̇bn Mesud ilim adamı. Bitip tükenmek bilmeyen nimet cennetten başkası değil. Öyle ister işte. Çünkü adam ilim adamı yani. Öyle konuşuyor. Sonra diyor cennette beni peygamberle komşu kıl. Diyor ki bu dualarını dam etti. Peygamberle beni komşu kıl dedi zaman peygamber yanımızda Ebubekir sağında Ömer sonda dedi ki ya İbn Mesud. Peygamber diyor bunu. Ya İbn Mesud. Her duasını da amin diyor zaten. Peygamber de kendi kendine konuşmaya başladı. Vallahi dedi Cebrail geldi. Ey İbn Mesud dedi yaptığın bütün dualar Allah'sından kabul edecek. Resulullah bunu dedi. Ondan sonra Ömer diyor ki ben dedim ki ya i̇bn Mesud Allah için beni kat içine. O duanın içine beni kat dedim. Allah için o duanın içine beni kat. Ve istediğin kadar iste Cebrail peygambere gelmiş kendi kendine konuşuyor. Bütün dualarını Allah kabul edecek. Kardeşler amin amin İbn-i Mesud'un dualarla sonra gidiyorlar evlerine. Ömer radıyallahu diyor ki ben diyor sabah olsun namazımı kılayım. Hemen gideyim i̇bn Mesud'a müjdeyi vereyim. Yani bu çok büyük bir müjde hemen gideyim müjdemi vereyim dedim diyor. Sabah namazını kıldım diyor. Dikkat edin. Sabah namazını kıldım. İbn Mesud'un evine geldim. Çaldım. Dedim ki ya İbn Mesud sana bir müjde'm vardır dedim diyor. Sana bir müjde'm var. Gecelen bir olay oldu dedim İbn -i Mesud diyor başını eğdi. Dikkat edin. Başını eğdi. Ya Ömer dedi. Ebubekir senden önce geldi. Ebubekir senden önce geldi. Ömer dedi ki vallahi bunda da beni geçti dedi. Ebubekir bunda da beni geçti. Demek o daha çok Ömer'den daha erken gelmiş, i̇bn o müceyi vermiş. Duaların hepsini Allah kabul etti, peygamber buna şahitlik etti, bütün dualarını da peygamber amin dedi. Ve Cebrail peygamber gel bu müceyi verdi. Diyor ki bunda da diyor, Ebu Bekir beni geçti. Kardeşler burada bir ince bir nokta var. Niye Ömer radıyallahu bu kadar teşvikliydi? Yani bu da kendisini bağlayan bir durum yok. Ebu Bekir sızlık niye Ebu Bekir ile Ömer yarışa giriyorlar? İbn-i Mesud'a bunu anlatmak için. Niçin kardeşler? Çünkü sahabiler dinin özünü fehmetmişler etmişler Rasulullah'ın bir hadisi var kardeşler Bu hadiste söyleyeyim Bunu niye anlayın? Diyorum ya Hadisleri anlamak konusunda sahabeye bakın Ayetleri anlamak konusunda sahabeye bakın Bak bir hadis var. Eminim ki Ben bu hadisi mücerdet olarak sizlere okuyayım Okuyayım Ben kendimden biçtiğim için söylüyorum Bir yere kadar götürüyorum ben bunun manasını Şerhini bir yere kadar götürüyorum fazlasını götüremiyorum ama bu olayları da bu hadis seferber anladığım zaman tamam diyorum, bitti. Mütmain oluyorum. Hadis şu, en faziletli amel, en, bunu çok duymuşsunuz, Bu böyle başlayan hadis çok. Bilmiyorum bu hadisi duydunuz mu? En faziletli amel kişinin Müslüman kardeşine kalbinde sevinç duyacağı bir söz söylemesidir. En faziletli amel neymiş? Kişinin Müslüman kardeşine Kalbinde sevinç duyacağı, kalbini rahatlatacağı bir söz söylemesidir. Niye Ebubekir ile Ömer, İbn-i Mestab'ı bunu demede yarışa geçmişler? En faziletli ameli yakalamak için çünkü. O en faziletli ameli yakalamak için. Bir Müslümanın kalbini rahatlatacak, aklını rahatlatacak, hayatını rahatlatacak bir söz, bir haberde bulunmak insanı bu kadar yükseltiyorsa, mefhum muhalefetine bakın o zaman bunun, bir Müslümanın kalbini sıkacak, aklını yoracak, Hayatını zora sokacak haberleri onlara götürmek. Bunları onlara ulaştırmak, o sözleri onlara ulaştırmak da bunun tam zıtını Allah katında kötü amellerdendir. Evet kardeşler bu, bu konuda böyle. Ve o kendisi tevazu ehli birisiydi. Bir gün tabiinden talebeleri mescitte dersini verdi. Hadis rivayetlerini yaptı. Evine doğru yürüyordu. Tabi evine doğru yürüyor ama aklında neler varsa artık, ne tefekkür ediyorsa etrafındaki insanları göremiyor. Onlarca talebe belki yüzlerce tabiinden kişi onu takip ediyor. Evin önüne geliyor tam kapıyı açacakken bakıyor ki etrafında insanlar var. Diyor siz niye benim yanıma geldiniz? Ya işte hocamız, şeyhimiz, peygamberin ashabısın, değerlisin, kıymetlisin diyor. i̇bn Mesud diyor ki, vallahi diyor öyle değil, hakikat öyle değil diyor. Eğer siz i̇bn Mesud'un şu duvarın arkasındaki halini bilseydiniz, Değil sağında sonda arkasında böyle yürüme Onun yüzüne tükürdünüz diyor Vallahi ben diyorum ki şahitlik ediyorum Eğer i̇bn Mesud'un o duvar arkasındaki hayatını bilseydik Biz onun ayağının altındaki tozu yerdik O tozu yerdik yani O to toz olma değil o tozu yerdik biz Ama o, o kadar tevazuya girmiş ki Kendini o kadar küçük görüyor ki Edebiyat yapmıyor Gerçekten kendisini öyle görüyordu i̇bn Mesud Gerçekten kendisini öyle görüyordu kardeşler ve kendisi de Allah'tan o kadar razı olmuşu bir sözü var size söyleyeyim inşallah. Diyor ki gökten düşüp gökten düşüp paramparça olmak Allah'ın takdir ettiği bir hüküm konusunda keşke başıma gelmeseydi demekten daha sevimlidir. Bu sözü alın, alim ben hayatımın mihenk taşı yapayım. Sema'dan düşüp paramparça edilmek Allah'ın takdir ettiği bir konu hakkında keşke böyle olmasaydı ya da keşke böyle olsaydı demekten daha sevimlidir benim için diyor böyle bir söz söylemem diyor ben çok çirkindir diyor benim yanında bu Allah takdir etmişse diyor o benim için en hayırlı Allah'ın takdir ettiği bir şeyi keşke böyle olsaydı keşke şöyle olsaydı demem diyor insanın günahlarından dolayı hayıplanması değil ha insanlar elbette ki günahlarından dolayı hayıplanacaklar bir ibadeti yapma konusunda elbette ki şunu yapaydım yapsaydım yapalım bu güzel bir şey ama Allah'ın takdir ettiği bir şey Herhangi bir durum asla diyor ben bunu söylemem. Ve kardeşler, şunlara da söyleyeyim inşallah bitireyim i̇bn Mesud alakalı dediğim gibi yani çok meseleler var ama diğer konularda diğer sahiplere bırakmış olayım. Bu İbnü Mesud'un biliyorsunuz belki haberiniz vardır. Bu böyle birisi ama bir haksızlık bir yanlışlık olduğu zaman. Asla sözünü esirgemeyen birisiydi. Rivayetlerde kardeşler, tabakat kitaplarında deniliyor ki i̇bn Mesud ile Ömer radıyallahu an Yüzden fazla, altını çiziyorum, yüzden fazla konuda ters düştüler diyor. İhtilaf ettiler, ters düştüler. Yani i̇bn Mesud demiş ki, yani daha doğrusu Ömer Radan çünkü halife, Ömer Ra'dan iş işaret etmiş demiş ki ben istiyorum ki şöyle olsun. Mesela yerimiz burada olsun, karargah merkezi burada olsun. İbn-i Mesut ki öyle olmayacak burada olsun ben böyle görüyorum. i̇bn Ömer demiş ki filan hüküm konusunda böyle olsun Ömer Radyağan. i̇bn Mesut demiş ki yok böyle olsun. Böyle yüzden fazla şey var yani konular var. Buna rağmen kardeşler şimdi bu kafamızın bir köşesine kalsın tamam. Neymiş i̇bn Mesut ile Ömer Radyağan yüzden fazla konuda ne dermiş? İhtiraf etmişler. Ters düşmüşler. Biri A demiş, biri Z demiş. Biri beyaz demiş, biri siyah demiş. Ters düşmüşler. Bu kafamızın bir köşesine kalacak. Şimdi ikinci tabloya giriyorum. Ondan sonra bu ikisini birleştireceğiz. Bir gün i̇bn Mesud yoldan böyle yürüyor. Ömer Radyant'la birkaç, birkaç Müslümanla beraber oturmuş. i̇bn Mesud'u uzaktan gördü. Dedi ki yanındaki sahabilere, şu geleni görüyor musunuz dedi. Onun boyu sepet kadardır ama o sepetin içerisinde bir dağ sığmıştır diyor dedi. Yani o ilimde, irfanda, abidlikte, kullukta o kadar ki. Evet sepet gibidir ama sepete dağ sığmış dedi. Yani onu böyle takdir etti. Sonra biliyorsunuz i̇bn Mesud'u Ömer'den Kufe'ye yolladı. Ne diye? Kufe'ye görevli olarak gönderdi. Gönderince Kufe'lilere bir yaz yazdı. Hala o yazı da durur. Yazının başına şu geçer. Diyor ki ey Kufe'liler eğer sizi nefsime tercih etmiş olmasaydım i̇bn Mesud'u asla göndermezdim. Ya ne demek bu? Yani İbn Mesud'u çok seviyorum ben. Ama sizin nesmine tercih ediyorum. İbn Mesud gibi kıymetli bir adamı size gönderiyorum dedi. Bu ikinci tablo. Şimdi üçüncü tabloya geçiyoruz. İbn Mesud'un Ömer radıyallahu aleyhi'nin sözüne geçiyoruz. Bir gün yine İbn Mesud böyle oturuyorlar, köpek geçiyor oradan. Bir köpek geçiyor. Diyor ki: "Eğer bana deseniz ki Ömer şu köpeği severdi, vallahi ben de o köpeği severim." diyor. Niye köpekten örnek veriyor? Çünkü sahibi köpeği sevmez. Çünkü hadisler var. Köpeği sevmez sahibi. Köpeği seven sahibi bunamazsınız bana. Köpeği sevmezler. Yani ona zulmeder filan değil ha. Yani köpeği sevmezler. Necasetinden dolayı, Resulullah'ın hadisinden de köpeği sevmezler. Ama zulüm de etmezler. Hakkını da verir. Mesela domuz aynı kez de sevilmez ama zulüm edilmez. Bu konuda. Böyledir. Ama deseniz ki Ömer bunu severdi ben de severim diyor. Yani ver diyor niye bakın. Uçtan örnek veriyor yani. Sonra diyor ki, vallahi diyor Ömer'in diyor vefat edene kadar ben onun hizmetçisi olmayı isterdim diyor. Hep onun hizmetinde bulunayım. Ya böyle büyük alimsin sen ya. Ama diyor Ömer'in hizmetinde bulunmak senin yani bakın. Ömer'in İbn Mesud hakkındaki takdirine bakın. Sevgisine, onu ortaya koyduğu güzelliğe bakın. İbn Mesud'un da Ömer hakkındaki bakın. bu mübarek bu kadar birbirini seviyorsunuz. Niye iktiraf ettiniz o zaman? Birinize susaydı. Sevdiğim adam, iktiraf etmeye gerek yok. Var ya bugün bizde. Seviyorum aman ters düşmüyorum ben adamla. Adam kırılır mırılır, doğru gördüğüm bir şey söylemeyeyim değil. Demek ki kardeşe neymiş bu da? Severiz, dost oluruz, muhabbet duyarız, arkadaşız, kardeşiz ama hakkı, doğruyu gördüğümüzü birbirimize söyleme konusunda asla geri durmayacağız. Vallahi ben yani daha doğrusu sen hani diyorsun ya şu kardeşe bunu söylersen bu olur, kırılır, darılır, ben onu seviyorum, kırılmasın i̇bn Mesud Ömer'i senin o kardeşi sevdiğinden bin kat daha çok seviyordu, garanti veriyorum. Ama yine de söylüyordu. Çünkü hak ile insanların kendi arasındaki sevgi kardeşler ayrı şeyler. Herkes neyi nereye koyması gerektiğini bilmesi lazım. Ama nedir? Elbette ki terbiyesizlik yapılmayacak, elbette ki ahlaksızlık yapılmayacak, elbette ki o bir kardeşimiz bir günah işlemiş de kafasına vurulmayacak, dövülmeyecek, herkese rezil edilmeyecek. Kardeşlik gereğince. Kardeş bak böyle bir şey yaptın ama bu Allahu Alem doğru değil şöyle olması lazım, böyle görüyorum, şöyle hüküm verilmiştir diye o kardeşi düzeltme yoluna gidilmesi lazım. Ve ki seviyorsan bile sevginin hakkı söyleme konusunda seni geri tutmayacak. İkincisi de kardeşler, buradan anladığımız kadarıyla şunu anlıyoruz ki İbn-i Mesut'la bu Ömer radian arasındaki durumdan şöyle bir güzellik de çıkıyor. Bir bu sevgi hakkının önüne geçmek İkincisi de ne biliyor musunuz? İkincisi de şu. İstediğin kadar tez düş, istediğin kadar ihtilaf et, sen şöyle dersin, o böyle der, şu şöyle. ehli sünnetin, selef-i salihinin çemberi içerisinde kaldığı müddetçe kardeşini öldüremezsin, toprağın altına gömemezsin. Yani ne demek öldüremezsin? Ya bu çok kötüdür, bu bir berbattır, hiçbir güzel yanı yoktur, şudur budur diyemezsin. Hatalı olduğu yere diyeceksin ki bu konuda hatalıdır. Güzel olduğu noktada da güzelliğini de ortaya koyacaksın. Bu nedir? Müslümanın üzerine Allah Hazretleri emretmiş olduğu adaletin ta kendisidir. İnsafın ta kendisidir kardeşler. Bunu da söyledim. O diğer konuyu da biliyorsunuz. Bir konu daha yazmıştım ben anlatmak için. Onu da inşallah sonra da anlatabilirim. Başka zamanlarda da inşallah anlatmış olayım. Kaç dakika oldu? Yarım saat mi oldu? Heh. Şuna ölümüyle alakalı da şeyi söylemiş olayım. Ondan sonra meseleyi bitireyim. Vefatı sırasında Osman Radyan'ın yanına giriyor. Ha bu da çok güzel bir örnek aslında. Normalde i̇bnül Osmanlı da Osman'la çok tartışıyorlar bazı konularda. Çok da ama vefat anında Osman Radyan'ın onun yanına geliyor. Diyor ki: "Menteş'teki şikayetin nedir?" diyor. O da diyor ki: bir günahlarımdır. Başka ne şikayetçi mi? Şikayetçi olacak." O da diyor ki sana tabipler getireyim mi? Doktorlar getireyim senin tedavi etsinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar diyor. O da diyor ki zaten diyorum beni doktorlar bu hale getirdi. Kadir, bu söz bu söz müteşabih kalmış. Yani İbn Mesud bu da ne kastetti? Niye doktorlar beni bu bu hale getir dedi? Birkaç yorum var. Ama İbn Mesut'tan neden bunu dediği ile alakalı ben bir söz daha okumadım. Ama i̇bn sözü ne? Zaten beni doktorlar bu hale getirdi. Daha doğrusu, zaten beni doktor bu hale getirdi. Doktorlar değil, zaten beni doktor bu hale getirdi. Bir alemin sözü burada, onun kastı şudur diyor. Yani doktor, yani şifa veren, zaten benim şifayı veren Allah zaten beni bu hale getirdi. Yani be, bizim doktorumuz, şifayı veren Allah bizi, beni bu hale getirdi. Hangi altta onu yaratmış olduğu doktorlardan hangisi beni iyileştirecek? Yani böyle bir yorum var ama neyi kastettiğini burada... Kendi dilinden bilmiyoruz. Ama bu şekilde bir yorum da yapılmıştır kardeşler. Allah Azze ve Celle hakkıyla anlayıp onların izi sürü giden kullarından bizleri kılsın. Rabbim yollarını karış karış mesafe mesafe takip eden kullarından bizleri kılsın. Rabbim bize öyle bir iman versin ki sonunda riddet olmayan bir iman versin. Rabbim bizlere bitip tükenmek bilmeyen nimetiyle nimetlendirsin. Rabbim bizleri cennette peygamberine komşu kılsın. Allahümme amin Allahümme amin Allahümme amin Vallahu galibun ala emrih velakinneke tera nase la ya'lamun wal hamdulillahi rabbil alamin